Toz bulutu hayatımın üstü Mutluluksa zor bulunu Bir kalem nasıl ben her gün Sana yazmak için dert buluruz. Sersefil bu gözlerim çokça günah görmüştü Bana atılan suçlarla demir örgüler örmüştüm Elimde olsaydı istemezdin duymayı Onca sille pençesinde kahkahayla korkmayı Gitme demek istesem de sözlerimle dargınım Böyle büyük bir acıyla baş edemez yangınım Her şeyin bir nedeni var Evet farkındayım kabul edemediğin o gözlerinin ardındayım Gözümden anlarsın iyi miydi durumum hava Erkenden kararıyorken bulur musun yolunu bana Yaklaşmam için sana kaldırayım gökyüzünü Şayet bu duruma tanrının bile yok çözümü Masal sandıkların işittiğinden farklıdır Anlayacaksın gün gün önce yaptığını Bir nefeste yok oluşu sızlatır yekçini ellerinde kaybolun bulunmazlık seçimi Toz bulutu hayatımın üstü Mutluluksa zor bulur bir kalem bağımlısı ben her gün sana yazmak için dert bulurum Toz bulutu hayatımın üstü mutluluksa zor bulurum Kalem nasıl ben her gün Sana yazmak için dert bulurum Ne güneşi istiyorum şimdi karanlığıma Ne yıldızlar istiyorum ah o gece yaralarına. Gölgelerde terk et cümlelerini kimse görmesin Öyle bir çekyacın içine kimse bilmesin Geçen gece ayşımla yıldızlarla işiyoruz Ruhane bir ödül veriyorum günlerde kendime Bir gün gelir belki de kalem ve de kağıt ile Süslerim ısralarım masal gibiydi her gece Hayat kurgusal bir oyun belki ben de başkalarının oyunlarında kalmasam Sanmasaydım düşler uzak hayalle kalmasaydı Belki yarın belki yarından da yakın o hatıralarda saklı kaldı Yarın düşünmez oldum ilk çünkü sebebim yoktu Plansızca yaşarım ben bugünlerde kim odun Yalnız düşlerimle kal şimdi ellerim sekan Şarkılar seni anlatan düşlerimle dal Toz bulutu hayatımın üstü mutluluksa zor bulunun bir kalem bağımlısı ben her gün Sana yazmak için dert bulurum Toz bulutu hayatımın üstü Mutluluksa zor bulurum Bir kalem bağımlısı ben her gün Sana yazmak için dert bulurum Dert bulurum oz bulutu